Ama bak onun yanında da var. Diyor. İnsan da vardı evet. evet, Makas, Makas bak Makas beyler. Makas, makas. Hasan'ın be, be, beni alır yavaş, abi, Alıyoruz. Var Kalıyoruz. Ah, <gülüyor> şuraya deşer. Dur dur dur. Hakkara, Aç, Aç abi. Aç, Aç, bir dur bir dur beklet. Bas Ha, bas. Y Girdi mi? Yalnız Girdi. Yalnız, bas, şey mi? bas, b bas. B bas. B bas. Anne dikkat. Bas. Hadi. Bismillah. Al! hadi. Dur oğlum. Dur Dur dur dur. yavaş yavaş. Dur dur. al keserli. Başkan tut şunu. altını boşaltalım abi Atlatalım altını. Tamam, tamam. Bak, al. Alttan al, alttan al. Bir, bir tane burada cam var. cam mı? Değil, masa. Masa mıymış? Şöyle deşelim. Al şunu çek. Şu şey var. Şu maşallah Masimillah. durdu. Masimillah. Masimillah. Oraya bas tamam, oradan oraya basma abi, oraya, oraya bak oradan bak. çekil abi, abi. Köle çekil. Şey şurayı bükelim, da asıla. altını şey yapalım, hadi. Dur, şurada Hadi. Hayır. Altı adet bir be pisler Biliyorum. Bekle. Şu şu ayağını da lazım. ayağını da da. Şurayı da alın, oraya alın. Şu kısmı bak. Tamam. Şu kısmı da alıyor. Tamam. Bir, Olur. bir mu acaba? Bir Yok, Yok verme, bak. şu. buraya alacağım. Başkan, hayvanın köpeğini tut. Bismillahirrahmanirrahim. Hayvanın şu kafanı Tamam, ben kapatıyorum. Allah'ım. Sakin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet evet aynen burada da, evet. evet, da müdahale i̇şte, edelim bayağı atlarla Abi. Atlarla Abi, Abi şunu Ayağı çekelim. Şey şu Abi şunu çekelim. Değil, Yok köpek şey sesiymiş yani. galiba. çığlık deyince Çığlık açıyoruz de şu Tamam ellerine. Abi şu taşı alacağız. Bak şu taşı alacağız. Şurayı temizleyelim. alalım. Şu taşı da alalım. Hadi. Sen sen tücem, Ayy. Ayy, abi, Sağ, ha, tamam sen Tamam, ha, tamam, tamam. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en Detodito Todito News.